Kadınlarda gastroskopi ve kolonoskopi yaptırmak için 45 yaşını geçmek gerekir mi? Kadınlarda gastroskopi veya kolonoskopi yaptırmak için mutlaka 45 yaşını geçmek gerekli değildir. Çünkü bazı özel durumlar vardır. Örneğin bir kadında... 50 yaşında yakın bir akrabasında kalın bağırsak kanseri çıktığı zaman yapılması gereken yaş 10 yaş daha küçüktür. Bu durumda 40 yaşında kolonoskopi yaptırmalıdır. Fakat sağlıksız beslenen kişilerde, çok alkol tüketenlerde, sigara tüketenlerde, bol miktarda et yiyenlerde ve eti özellikle ateşe değdirenlerde, yani haşlama yapmayanlarda, eti ateşe değdirmek kebap türü veya Mangal yöntemiyle pişirmek maalesef ete çok şey kaybettirmektedir ve kolon kanserine yol açabileceğini düşünmekteyiz. Bundan dolayı eti haşlama olarak yenmesini tavsiye etmekteyiz. Eğer bu şekilde bir yaşantınız varsa, bu biraz evvel saydığım sağlıklı olmayan beslenme tipleriyle besleniyorsanız o zaman daha erken yaşlarda kalın bağırsak taraması yaptırmalısınız.